Gençler selamlar ben sevmeyle hoca sevmeyle hoca matematik kanalındasın. Son haftadayız son haftamızın ikinci konusu permütasyon bir diğer tabirle sıralama yapacağız Permutasyon denilince sizin yine de aklınıza seçip seçip sıralamak gelsin Niye bu gelsin çünkü kombinasyona da benzer bir isim takacağız da onda. tamam mı seçip sıralamak permütasyon n tane elemandan r tane birbirinden farklı r tanesini önce seçiyor sonra o seçtikleri seçtiği elemanları bir de bir güzel sıralıyor tamam mı seçip sıralamak örneğin burada a kümesinin içerisinde n tane birbirinden farklı eleman var 0 r'den r'den n'den küçük veya eşit olmak üzere a kümesinin elemanlarından r tanesinin sıralanmasına n'nin r'li permutasyonu diyoruz pn'in r'lisi Normal şartlar altında formülümüz bu. Ama diyorum yani formülü ezberlemek iş değil. Yani edebiyat dersinde değiliz sonuç olarak. Hani bir şeyleri kodlayalım ve ezberleyelim. Matematik yapıyoruz. Matematikçi adam formül kafasında tutmaz. Şimdi P7'nin ikilisi. Bunun daha kısa bir metodu var mı hocam? Madem aklımızda tutmayacağız. Bakın permütasyon yapıyorsanız. 7'nin ikili permütasyonu, 7'yi iki defa şu şekilde açacaksınız. 7 çarpı 6 bakın budur. Yani normal şartlar altında şuradaki formül gibi yaparsanız 7 faktöriyel bölü 7 eksi 2 faktöriyel dememiz gerekiyor ama zaten bu da alt taraf 5 faktöriyel olduğu için sadeleştirdiğiniz zaman 7 çarpı 6'yı verecek zaten bize. Dolayısıyla şurada ne yazıyorsa bakın şu ikincide ne yazıyorsa bunu bu şekilde 2 defa açıp yazmaktır. 5'in ikilisi nedir o zaman? Bakın 2 defa açacağım 5 çarpı 4. Peki 8'in dörtlüsü kaçtır? 8, 7, 6, 5 bakın 4 defa açtım bunu niye 4 yazıyordu çünkü. Onun üçlüsü de o halde 10 çarpı 9 çarpı 8'dir deriz. Özel olarak n'in sıfırlısı 1'dir. P n'in 1'lisi yani n'in birli permütasyonu bir permutasyonu nedir? n'in n'li permutasyonu da n faktöriyeldir diyeceksiniz. Şimdi ilk örneğimize bakalım. Bir a kümesi var bu a kümesi s, m, l, h, o, c ve a e, harflerinden oluşuyor. S, m, l hocanın harflerinden oluşan bir küme 7 harfli bir küme. A kümesinin elemanları kullanılarak ilk ve son harfleri sessiz harflerden oluşan kaç farklı 7 harfli anlamlı veya anlamsız kelime yazılabilir diye sorulmuş. Bakın 7 tane harften bahsediyoruz. 3, 4, 5, 6, 7. Başa ve sona sessiz harf gelsin demiş. Bizim burada sessiz harflerimiz 1, 2, 3, 4, bir de şu var 5. 5 tane sessiz harf. Bakın 5 tane sessiz harften. İki tanesini seçip sıralamam gerekiyor. Yani aslına bakarsanız P5'in ikilisi diyeceğiz. Çarpı. Varsayalım ki S ve seçildi ve sıralandı. Daha sonrasında L, H, O, C, A. Yani 5 tane harf kalıyor. 5 tane harf de şuraya 5 tane sıralayacağız. Yani P5'in 5'lisi diyeceğiz. Hocam şurası 5 çarpı 4'tür. Şurası da 5 faktöriyeldi. Demek ki cevabımız 20 çarpı 5 faktöriyel. Yani 120 çarpı 20'den gençler. Ee, cevap 2400 olacaktır deriz. Ya hocam şuradaki P'ler M'ler benim kafamı kurcalıyor. Zaten hiçbir hoca da böyle anlatmıyor. Siz niye böyle dediniz derseniz. Kuralına uygun olsun diye. Sen bunu bir önceki videomuzda anlattığımız gibi saymadan da çözebilirsin. Yani permütasyon yani buradaki P'leri kullanmadan da çözebilirsin. Şöyle ki şu ikisi zaten sessiz harf olacaktı. Benim elimde 5 tane sessiz harf vardı. 5'inden bir tanesi buraya. 4'ünden bir tanesi buraya. Elimde yine kaldı 5 tane harf. 5'inden birisi buraya. 4'ünden birisi. 3'ünden birisi. 2'sinden birisi. 1'inden birisi de buraya. Bunların her birini çarparsanız sonucu bulursunuz ki zaten şu kısım 5 faktöriyel demektir. 4 kere 5 de zaten 20 yapar. Yani cevabımız yine 20 çarpı 5 faktöriyelden 2400 gelir sevgili arkadaşlar. Nasıl yapmak istiyorsan. Ama yeter ki rahat ol. Tamam mı? Çünkü rahat olmadığın takdirde Öyle güzel bak kendi kendine kafanı karıştırırsın bu PKBO denilen konularda. Kendi kendine kafa karıştırırsın. Nasıl kafa karıştırırsın? Soruyu okursun. Ya kombinasyon mu yapacağım? permütasyon mu yapacağım? Dur ben kombinasyon yapayım. Halbuki sorunun bu ikisiyle alakası bile yoktur bazen. Tamam mı? O yüzden dikkat edeceksin güzel kardeşim. Sakin olacaksın. Yani burada verilenleri gündelik hayat içerisinde bir problem çözüyormuşçasına çözeceksin. ikinci örnek. Aralarında 2 tane basketbolcunun bulunduğu 8 kişilik bir sporcu grubu yan yana durup fotoğraf çekilecek. Bu fotoğraflardan kaçında iki basketbolcu yan yana değildir demiş. Şimdi 2 tane basketbolcu var. Diğerleri sıradan çinko karbon piller mi diyeceğiz? Diğerleri başka sporlarla ilgilenenler arkadaşlar. Tamam mı? 4 5 6 şu an 8 kişi oldular. İkisi basketbolcu. Ee, sporcu grubu yan yana durup fotoğraf çektirecekler ama Bizden istediği gibi bir durum değil şu an mesela ekrandaki durum. Çünkü basketbolcular yan yana gelsin istemiyor. O halde ben diyorum ki ya bunlar normal şartlar altında 8 faktöriyel biçimde sıralanırlar. Çünkü 8 kişiden 8'ini seçip sıralayıp fotoğraf çektireceğim. Seçip sıralıyorum. permütasyon demek ki 8 yani P8'in 8'lisinden. Çarpı pardon çarpı diyorum 8 faktöriyel biçimde normalde şartlar altında sıralanabilir ama istemediği bir durum var. İstemediği durumda basketbolcuların yan yana olması. Şimdi ben bu basketbolcuları şöyle ki bunları şöyle görünmez bir bantla bağladığımı düşünelim. Görünmüyor ama tamam mı? Sürekli yan yana olmalarını sağlıyor bu bant. Şimdi o zaman bunlar bantlıysa bunu tek kişi gibi düşüneceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi varmış diyelim. O halde bunlar 7 faktüryel biçimde sıralanırken bir de şu basketbolcular da kendi aralarında tabi yer değiştirebilirler iki farklı biçimde. E cevabımız bu o zaman çünkü istenmeyen durum basketbolcuların yan yana olmasıydı. E şu an basketbolcular da yan yana değil zaten. O halde cevabı da bu şekilde bırakmayın tabi ki. İkisi, iki sayının iki ifadenin içerisinde de 7 faktüryel çarpanı var. 7 faktüryel parantezinde şuracıkta 8 kalır. Şurada da 2 kalır 8 eksi 2 yani 7 faktöriyel yani çarpı 8'den 2'yi çıkardınız 6 cevabımız bu olur sevgili arkadaşlar. Şimdi bir diğer sayfamıza 204. sayfamıza 3. örneğimize doğru geçtik. A kümesi 1 2 3 4 kümesinin elemanları ile rakamları tekrarsız yazılabilecek tüm 4 basamaklı sayıların acaba toplamı kaçtır diye soruluyor. Bak, sen. Yani soru permütasyondan daha fazla farklı bir soru tipine benziyor ama... Pernutasyon sorularının içerisinde sıkça rastladığımız e, soru tiplerinden bir tanesi. Öncelikle ben burada 4 tane farklı rakamla 4 faktüriyelden 24 tane tamam mı 24 tane sayı yazabilirim. Ve dikkat edin ne demiştim birbirinden farklı 4 tane rakam var. Bu 24 tane sayının 24'ü ben 4'e bölersem 6 gelir ya. O halde diyorum ki 6 tanesinin 6 tanesinin onlar basamağı. Ee, bakalım kaç basamaklı 4 basamaklı değil mi Bler basamağı binler basamağı 1'dir O zaman yine 6 tanesinin binler basamağı 2'dir 6 tanesinin binler basamağı 3'tür ve 6 tanesinin binler basamağı 4'tür Biz aynı cümleleri yüzler basamağı içinde kuracağız Çünkü arkadaşlar örnek veriyorum 123 sayısını düşünelim tamam mı 1 2 ve 3 sayılarından oluşan 3 basamaklı sayıları düşünelim. 123 vardır, 132 vardır. 213 vardır, 231 vardır. 312 vardır. Ankara canım Ankara. 321 vardır. Şimdi düşünüyorsun. Bak, iki tane onlar yüzler basamağında 1 var, iki tane 2 var, iki tane 3 var. Onlar basamağına geçelim. İki tane 1 var, iki tane 2 var, iki tane 3 var. Ve birler basamağına bakın. İki tane 1 var, iki tane 2 var, iki tane 3 var. Hep iki tane. Demek ki bunlar normalde 3 faktöryel biçimde 6 farklı şekilde sıralanırlar. Bu 6'yı da 3 tane rakama bölersem hepsi 2-2 olmak zorunda. Anlaştık mı? O halde gençler bizim yapmamız gereken olay da burada şu. 6 tane binler basamağında 1, 6 tane binler basamağında 2. Hep bu şekilde bunları toplayacağız. 24 tane sayıyı alt alta yazıp toplayacak halimiz yok. O zaman şimdi ne yapacağız? Bak şöyle diyoruz. 1, 2 ve 3, 4'ün bunların toplamı 1 artı 2 artı 3 artı 4. Bunların toplamı 10 yapacak zaten. Tamam mı? Öncelikle burası binler basamağında olduğu için ve her birinden 6'şer tane olduğu için 6000 çarpacağım. Sonra yüzler basamağı için düşünürken 600 çarpı 1 artı 2 artı 3 artı 4 diyeceğim. Onlar basamağı için 60 olacak çünkü 6 tane var her birinden. basamağı basamağında olduğu için basamak değeri 10, 6 kere onlar 60 çarpı hepsini topla dediği için 1, 2, 3, 4'ü topluyorsun. Yani şunların da toplamı artık 10 olduğuna göre 6000 tane 10, 600 tane 10, 60 tane 10 ve 6 tane 10 gelecek. İşte bunların toplamı sormuş. Al güzel kardeşim bunların toplamını bulmak yerine 10 parantezini alırsan. 6.666 yapar 6.666 ile 10'u çarparsam da doğru cevap 66.660 gelir İşte tüm bu 24 tane sayının toplamı kısa yoldan bu şekilde bulunabilir deriz sevgili güzel arkadaşlar. örnek 4 1 2 3 4 elemanlarında oluşan bir haş kümesi var bu kümenin elemanlarıyla rakamları tekrarsız 4 basamaklı sayılar yazılıp Küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Bu, bu sıralamada 20. sayı kaçtır? Şimdi zaten 4 tane rakam olduğu için 4 faktöriyelden yerden 24 tane sayı yazılabilir. Tamam mı? 24 tane sayı yazılabilir. Şimdi sıralamada 20. sayı soruluyor ya. Demek ki şöyle 20, 21, 22, 23 ve 24 soruluyor. Şurası sorulmuş. Tersten düşününce o zaman sondan 5. soruluyor. Sondan 5 soruluyor diyelim şimdi bu sondaki sayıları nereden bileceğiz yani sondan 5 beşinci 5'incinin sor, sorulduğunu anlamak daha basit bir hava katıyor bize ee, fakat hani ilk baştan 20'ciyi bulmak yerine sondan 5'inciyi bulmak daha kolay ama yani sondan 20'nin ne olabileceğini nasıl düşüneceğiz yani tek tek yazalım da bunları küçültelim mi? Hayır şöyle yapıyorsun şimdi 24 tane sayı var ya sen bu 24'ü toplam 4 tane rakam olduğu için ya da şöyle düşünelim biz bunu. Ee, biz biz kaç basamaklı? 4 basamaklı sayılar yazıyorduk değil mi? Peki bu 4 basamaklı sayılardan o halde 4 basamaklı 4 tane rakam olduğu için 4'e böldüğünüz ne geldi? 6. Şimdi bunun bunun gençler şu şu sayı 4 ile başlayan ve bu sayılarla Sevgili arkadaşlarım yazılabilecek en büyük sayıdır. Yani 4.321'dir. O zaman şu sayı nedir? Bu da 4.312'dir. 4 başlayan yazılabilecek en büyük ikinci sayı. O zaman bu 4 başlayan yazılabilecek en küçük en büyük üçüncü sayı olacak. Yani 4.000 bakın 300'ü tekrar kullanmıyorum. 231 diyeceğim. Burası da 4.213 olacak. Şimdi buraya geldim. 4.000 2 ile başladık, 3 ile başladık, 100 ile de başlamamıştık değil mi? 132 yani 4132 20. sayımız olur. Peki farklı bir şekilde bulabilir miyiz? Biraz daha kafa yorabilir miyiz rica etsek? Yoralım hadi biraz daha kafa yoralım. Şöyle yapabiliriz. Gene benzer bir yöntem ama en azından farklı bir yol gösterelim. Şimdi öncelikle yine 24 tane sayı yazılabilir dedik. Bunu 4'e böldük 6. Bu sayılardan 6 tanesi 1 ile başlıyor, 6 tanesi 2 ile başlıyor, 6 tanesi 3 ile başlıyor. 6 tane 1, 6 tane 2, 6 tanesi 3 ile başlıyor, değil mi? O zaman 18. sayı 6-6-6 olduğu için 18. sayı 3 ile başlayan, 3 ile başlayan en büyük sayıdır. En büyük sayıdır. Peki 3 ile başlayan en büyük sayı ne? 3421. Tamam mı? Şimdi 19. sayı o zaman 4 ile başlayan en küçük sayıdır. 4123. Bu 19. sayı. 20. sayı nedir? 4 ile başlayan en küçük ikinci sayı. 4100. Şurası 4123 değil. 4132 arkadaşlar. 4132. 20. sayı 4123'dür. Bakın 20. sayı ne dedik? Şurası 4123. 4000 ha, en küçük sayıyı yazıyorduk. Kusura bakmayın, az önceki doğruymuş ya. En küçük sayı 4123. Burası 4132. Tamam, kusura bakmayın. E, bu şekilde baştan itibaren de düşünerek tabi sayabiliriz bu sayıları. 204. sayfamız sağ üst tarafında tekrarlı permütasyondayım. En tane elemandan r1, r2, r3, r n tanesi aynı. Ve R1 artı R2 artı R3 artı Rn eşittir n olmak üzere. Yani burada toplam n tane eleman olmak üzere. N tane eleman nasıl sıralanırmış? Tamamını normalde faktöriyelini alıyorsun. N faktöriyel bölü. Aynı olan sayılar kadar faktöriyelleri çarpıp. Şurada Rn faktöriyel yazıyor arkadaşlar. Orada dizgide çıkmamış. Rn faktöriyel. Bunu da ekleyeyim buraya. Bunları da çarpıp bölüyorsunuz. Yani daha kısa yolda. A, A, A, B, B, C, D harfleri e, ile 7 harfli anlamlı ya da anlamsız kaç farklı kelime yazılır? Şimdi burada 7 harf olduğuna göre 7 faktöriyel dedik. Bölü. Bakın burada kaç tane A birbirinin aynısı? 3 tane. Dolayısıyla 3 faktöriyel çarpı. Kaç tane B birbirinin aynısı? 2 tane. 2 faktöriyel C ve D'den birer tane olduğu için artık başka bir şey yazmıyoruz. Cevap bu. Bu da 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel bölü. 3 nedir? 6 çarpı 2 derseniz işiniz kolaylaşır. 6'lar gider. 122'ye böldüm. 60, 60 kere 7 de bize 420 sonucunu verir deriz. 6. örneğimize bakıyoruz. 6. örnekte de bize demiş ki, birbiriyle aynı iki tane matematik. Bak bunlar birbirinin aynısı. Birbirinden farklı iki tane fizik. O zaman bunlara F1 ve F2 diyelim. Bir tane de kimya kitabı var. Düz bir rafa kaç farklı biçimde sıralanabilir diye sorulmuş. Normal şartlar altında 5 tane kitap olduğu için tabii 5 faktöriyel dememiz gerekiyor. Ama bölü şu iki matematik kitabı birbirinin aynısıydı değil mi? O zaman 2 faktüryele böleceğiz. Diğerleri birbirinin aynısı olan bir durum olmadığı için cevap budur. 5 Be faktöriyel 120, 2 faktüryel de 2. Oranlarsak 60 gelir. Cevabımız da bu olur sevgili arkadaşım. Şimdi 205. 5. sayfamıza geçiyoruz. Bu tarz sorular var. Bunların tekrar parametrasyonla ne ilgisi var? Biraz da bunlara bakalım. Şöyle ki, A'dan B'ye en kısa yoldan kaç farklı şekilde? Bakın bu soruyu şöyle de sorabilir. A'dan B'ye sadece sağ ve yukarı yönde hareket etmek suretiyle kaç farklı biçimde gidilebilir? İkisi de aynı şeydir. Sadece sağ ve yukarı gidiyorsan en kısa yoldan B'ye ulaşmışsın demektir. Bunu da şu şekilde çözmemiz gerekiyor. Bakın ben bir şöyle yoldan gitmek istiyorum. Bir şu şekilde gittim. Tamam mı? Bir de örnek veriyorum. Şu şekilde gittim. Sonuçta iki türlü de gidebiliriz. Şimdi ilk gittiğim şekilde bir, şurası bir, iki, üç, dört, beş defa sağ hareket yaptım. Ee, ve şunlara da yukarı hareket diyelim. Şunlara da bir, iki, üç tane yukarı hareket. Yani önce bir kere sağa gittim. Sonra yukarı sonra sağ sağ yukarı sağ sağ yukarı dedim değil mi? İkinci kırmızıyla gösterdiğimde ise önce 3 defa yukarı gittim sonra sağ sağ sağ sağ sağ, sağ dedim. Yani bu hareketle beni B'ye götürdü bu hareketle beni B'ye götürdü. Emin olun siz farklı bir hareket yapsanız orada da yine 3 kere yukarı ve 5 kere sağa gitmek zorundaydınız. O halde aslında bakarsanız burada mesele gidilen yol değil. Burada mesele 5 tane S ve 3 tane Y harfiyle anlamlı ya da anlamsız 8 harflik kaç tane kelime yazılabilir sorusu. Bu da bize 8 faktöriyel bölü 5 tane S olduğu için 5 faktöriyel 3 tane Y olduğu için 3 faktöriyel cevabını verir. Yani bu da 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel derseniz şurada 5 faktüryeller bay bay 3 faktöriyel 6 idi bu da gitti. 7 kere 8'den 56 farklı yoldan gidilebilir deriz. Şimdi bu tekrar permütasyonun bir yöntemi. Anlaşıldı mı? Bunu farklı bir şekilde şöyle de yapabilirsin. Tabi artık yöntem kafana otursun. Şöyle diyeceksin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemen 8 faktöriyel bölü. 5 tanesi sağ. 3 tanesi yukarı. Yöntemiyle de yaparsın. Yani bu şekilde illa yazıp S, Y, S, S, S, Y, S falan yazıp böyle tamam mı? Konuşamadım bu orada. Bunları yazıp, yazıp da bunlar tekrar permsasyonluymuş diye bakmana gerek yok. Bu şekilde yaparsın. Farklı bir yöntem göstereyim. O da bu şekilde e, düz bir şekil. Bakın normalde bu dikdörtgen. Basit bir soru. Ama... Bazen şekilleri böyle merdivenli falan veriyor. O, o zaman işler karmaşıklaşabiliyor. O işler karmaşıklaşmasın diye ben size kolay bir yöntem daha göstermek istiyorum. Şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Zamanında ben de bir öğrencimden öğrenmiştim. Zamanında dedim 2012 falan. Ben de bir öğrencimden öğrenmiştim bunu. O da beni hatırlıyorsa teşekkürler ona da. A köşesinden B köşesine gitmek istiyoruz. A'dan baktığınızda Sağınızda ve sonunuzda gördüğünüz bütün köşelere şu noktalara 1 yazın arkadaşlar. Şöyle bir de buraya yazıyorum bakın. Sonra da şu şekilde toplayarak B'ye kadar ulaşacağız. 1-1 bir, bir daha 2, 2-1 daha 3, 3-1 daha 4, 4-1 daha 5, 5-1 daha 6, 1-2 daha 3, 3-3 daha 6, 6-4 daha 10, 15 daha 15, 15-6 daha 21. 1-3 daha 4, 4-6 daha 10, 10-10 daha 20, 20-15 daha 35 ve 35 ile 21 toplarsanız 56'yı bulursunuz. Sonuç yine bize 56'yı verecektir sevgili arkadaşlar. Bu şekilde de bu soruları çözebilirsiniz. Tabii düz şekil olduğu zaman şu daha kolay, daha az uğraştırıcı ama tabi şekil biraz yamuk yumuksa şu yöntem birebir bir yöntem. A'dan C'ye B'ye uğramak şartıyla en kısa yoldan kaç farklı biçimde gidilir diye sorulmuş. Şimdi B'ye uğrayacağız. B'ye uğrayacaksak 1, 2, 3, 4, 5 faktöriyel bölü 3'ü yatay, 2'si dikey çarpı. Şimdi B'den C'ye gideceğim. 1, 2, 3, 4 faktöriyel bölü 2, 2 tane yatay, 2 tane dikey. Bu aslında saymanın en başında yaptığımız vardı ya. İşte A'dan B'ye B'den C'ye buradan buraya 3 buradan buraya 4 farklı yol var. hani diyorduk ya 3 çarpı 4 diye. Bundan kaynaklı A'dan B'ye bu kadar yol var. B'den C'ye bu kadar yol var. O zaman bu ikisini çarpalım diye o yüzden araya çarpı koyduk. Tamam mı? Farklı bir şey aklına gelmesin yani. Peki yapalım mi? 120'yi 6'ya böldün 20, 2'ye böldün 10. 24'ü 4'e böldün 6. 6 çarpı ondan cevap ne gelir? 60 gelir. Hayırlı uğurlu olsun cevap buydu. Bir de diyor ki B'ye uğrama bu sefer. E şimdi B'ye uğramayacaksak bu şekil. Şunun aynısı mı? Değilmiş. O halde şöyle diyelim. B'ye madem uğranmayacak. Arkadaşım şöyle yapacağız bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 faktöriyel Bölüm. 5 tanesi yatay 4 tanesi dikey olduğu için 5 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel dedim. Bu tüm durum. Bu tüm durumun içerisinde 60 tanesi B'ye uğramak koşuluyla gidilir. Demek ki geri kalanların da B'ye uğramıyoruz. O halde cevabımız bu. Bunu biraz da düzenleyelim isterseniz. 9, 8, 7, 6 çarpı 5 faktüriyel bölü 5 faktüriyel çarpı 24 diyelim. Tamam mı? Sonra şu 5 faktüriyeller bir gitsin. Ee, şurası 24'tü 8'e böldünüz 1 8'e böldünüz 3 3'e böldük 3'e böldük 3 geldi mi geldi 3 kere 7 21 21 kere 6 126 yapar 126'dan 60'ı çıkarırsanız Cevap 66 olarak Karşınıza çıkacaktır sevgili Gençler Tamam devam 9. örnek Şimdi 9. örnek için de Şuraya bir not alın Hoca bunu kombinasyonda çözecek diye kombinasyonda çözülecek not alın ben unutmam tamam mı Heh, aynen bu şekilde yazın oraya dolayısıyla 9. örneğimizi kombinasyonda çözeceğimiz için 10. örneğimize geçiyoruz 4 tane evli çift ve 4 tane bekardan oluşan 12 kişilik bir arkadaş grubu var 4 tane evli çift evli çiftleri bu şekilde sizde bağlayın ki bunların evli olduğu belli olsun 4 tane de bekar var şu şekilde toplamda 12 kişilik bir arkadaş grubumuz var. Bekarlar yan yana kesinlikle gelmesin diyor. Çiftler daima yan yana olsun diyor. Şimdi çiftler yan yana olacaksa ben bunları şu şekilde çizeyim. Bak şu an hepsi yan yana çiftlerin. Çiftleri birbirinden ayırmadık. Şimdi şuradaki 4 tane bekar arkadaşımız var ya. Sultan arkadaşlarımız var ya. Yani i̇şte o sultanları biz nereye yerleştireceğiz? Çiftlerin arasına yerleştirelim ki yani şöyle. Şuralara yerleştirelim ki bunlar birbirinden ayrı olsun. Bekarlar yan yana gelmesin istiyor. Gelirlerse evlenirler diyormuşum. Peki <gülüyor> hoca espirisi oğlum komik olmaz zaten. Gülmedim acaba neden bir şey kaçırdım mı diye düşürme. Hocaların yaptığı espri genel itibariyle komik olmaz zaten. Tamam mı? Ama nezaketen gülünür yani. Ben öyle yapardım yani öğrenciyken. Bekarlar yan yana gelmesin diyor. Peki biz nereye yerleştirecektik? Buralara. Şimdi birinci bekarı tuttuk. Bunu nereye oturtabiliriz? Bak şu yeşillerden 5 tane boşluktan bir tanesini oturttuk. Çarpı. Nereye otursun? Varsayalım ki şuraya oturdu. E, geriye 4 tane kaldı. Öteki o zaman 4. Bir diğeri 3. Bir diğeri de 2 yere oturabilir. Peki bunlar oturdu artık. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Kendileri 5 faktöre yapar. Çarpı. Şu 4 tane... Ee, evli çift vardı ya bunlar kendi aralarında bak çiftler kendi aralarında iki kişi kendi arasında demiyorum çiftler kendi aralarında 4 faktöriyel biçimde yer değiştirir Çünkü 4 çift var ve her çite kendi içinde bak şu çift kendi içinde 2 faktöriyel Bu da bu da bu da kendi içlerinde 2 faktöriyel 2 faktöriyel 2 faktöriyel ve 2 faktöriyeel biçimde yer değiştirebilirler tüm bunları çarparsak cevabı buluruz yani 5 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel çarpı 2, 2, 2, 2 çarparsanız 2 üzeri 4 gelecektir. Hatta bunu eğer şıklarda yoksa şöyle de yazılabilir. Hemen gösteriyorum. maviye alalım. 5 faktöriyel çarpı bak 4 faktöriyelini ne? 6 kere 4 mü? 24 çünkü. 6 çarpı 4 de biliyorsun 2'nin karesi. Bu da 2 üzeri 4 mü? Şurası ne yapar? 2 üzeri 6. Şu ne yapar? 6 faktöriyel yapar. Demek ki 6 faktöriyel çarpı 2 üzeri 6 biçimde de biz bunu gösterebilirmişiz. Eğer şıklarda yukarıdaki yoksa bu olabilir. Bu yoksa farklı bir şey olabilir. Sonuç doğru da şıklara uyarlayacaksın artık onu. Tamam. Şimdi gençler bir diğer konumuz seçme. Tabii ki ne yapıyoruz? Bir diğer videomuzda ele alıyoruz seçme konusunu. Kombinasyondan sonra binomu da işleyeceğiz. Ve daha sonrasında konu testlerimizi çözmeye başlayacağız. Haberiniz olsun. Kombinasyon konusunda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmalardır. Lütfen unutmayın.